Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Yanımda Porsuk ablanız var arkadaşlar. Ürün incelemesi yapacağız. Brawl Stars Heroes 5. İşte karşınızda arkadaşlar. Tam 3 adet Brawl Stars Heroes 5 var. Bunun 2. 3. serileri falan vardı. Hatta e, Heroes serisi olarak Toyshop'larda vardı ama Heroes 5 serisi sadece internette var arkadaşlar. Nereden aldınız diye soranlar olursa Dolap uygulamasından aldık arkadaşlar Onu belirteyim başka nelerde var İnanın bilmiyorum Evet arkadaşlar Heroes 5 serisini inceleyeceğiz Elimizde 3 tane karakter var Daha önce Heroes serisinden Bir tane karakter almıştık O da buydu çok benzemese de 8 biti böyle yapmışlar arkadaşlar Hemen şöyle göstereyim Parlak sert ama esneyen Bir plastik var 8 bitti. Arkadaşlar böyle bir 8 bit benzi yapmışlar. Ama benzetirseniz ama benzetmezsiniz. Bilemem. Bakalım Heroes 5'teki karakterleri nasıl yapmışlar? Biz biraz daha onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce hemen like atarsanız çok sevinirim. Like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 8 bit. ben şöyle bir dur. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle Brawl Stars Heroes 5 serisini inceleyeceğiz yavaş yavaş ama size bir sorum olacak arkadaşlar Siz hiç Brawl Stars oyuncağı aldınız mı? Kart harici bu Hero serilerinden aldınız mı? Hangilerini aldınız? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar Sizleri seviyoruz Hadi bakalım arkadaşlar incelemeye başlayalım Arkadaşlar kutusu şöyle gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim arkadaşlar Hemen önünü çevirelim bakalım Kim çıkacak? Evet arkadaşlar bu çıktı meka bu arkadaşlar meka bu çıktı içinden heroes 5 serisi arkadaşlar brad starsın oyuncaklarından o çok benziyor evet porsuk ablanız da benzetti dur hemen açalım arkadaşlar bakalım nasılmış sizlerde görün açamıyorum baya sert açtım evet arkadaşlar baya Zalımca bantlamışlar. Oh, bu ne? Heh. Arkadaşlar bu tarz oyuncakların incelenmesi videosunun daha fazla devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bildirin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Oh, bir Başka neresinde bant var ya? Ben şurada da bir bant var. Baya bantlamışlar. Evet açtık. Sonunda. Arkadaşlar bunu açtıktan sonra şuradaki şunu çıkartıyorsunuz sonra içinden bir paket daha çıkıyor bir koruma kabı daha çıkıyor onu da çıkartıyorsunuz ve karşınızda Meka Bu arkadaşlar Meka Bu oyuncağı böyle bir taraflar oynuyor mu diye bakıyorum yok oynamıyor arkadaşlar Meka Bu oyuncağını böyle yapmışlar güzel fena değil kizbit bu arkadaşlar Heroes 1. serideki karakterler bunlar 2. seri değil 5. seri şurada görüyorsunuz Ama Heroes 5 mesela bunlar o kadar benzememiş yani en benziyen Evet, en çok benzeyen evet. Heroes 5 serisi arkadaşlar. Daha çok Aynen, 5'te de daha detaylı yapmışlar. Bunda biraz daha özenmemişler ben böyle. Da Aynen. Demek ki 6'sı çıksa da biraz göstereyim. daha iyi olacak. Bakalım altıncısı çıkarsa arkadaşlar sizden bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz 6.'sını da çekebiliriz sizler için. Evet, bu uyu biraz daha inceledik arkadaşlar. Bu uyu böyle yapmışlar. Her türlü göstereyim ben size. Sonra işte karakterler nasıl falan diye merak etmeyin. İnternetteki resimlere göre. Burada falan pek görmedik. İnternet, Aynen. i̇nternet üzerinde. Hayır, internet üzerinde var arkadaşlar. Ayakta duruyor mu diye bakalım. Evet, ayakta da duruyor arkadaşlar. Hani oynamak isterseniz falan. Ayakta da duruyor arkadaşlar bu şekilde. Güzel. Ayakta durması da bizim için önemli bir detay. 8 bit durmuyordu çünkü. Neyse arkadaşlar bunlarla oyunlar oynayabilirsiniz. İsterseniz bunların stop motion videosunu da çekerim. Onu da yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Sizleri çok seviyoruz. Hemen hızlıca ikinci kutuyu gösterelim Heroes 5'te. Şunu mu göstersek? Bunu mu göstersek? Bilemedim. Neyse bunu göstereyim. Bakalım bunlar ne çıkacak? Arkadaşlar Heroes 5'in ikinci kutusunu açıyoruz. Ve Robo Spike Vay bunu çok güzel yapmışlar. Robo Spike. Arkadaşlar, kutusu böyle. Kutusu falan da çok benzer. Aynen, çok güzel yapmışlar. Robo Spike'ı çok beğendim arkadaşlar. Meka Bu da güzel. Renkleri tam tutturamasalar da güzel olmuş. Ama Robo Spike'ı beğendim. Bakalım. Arkadaşlar, bu arada şu karakterler var kutularında. İşte eee Dynamike'ı görüyorsunuz, Rico'yu görüyorsunuz. Ama tabii şu mesela Leon'un şu kostümünü hiç hatırlamıyorum. Ama yine de güzel. Evet arkadaşlar Brawl Stars oyuncaklarını da incelemeye devam edeceğiz. Eğer çok fazla beğeni gelirse bakalım kaç beğeni gelecek. Bu videoya sizlerden like atmanızı istiyoruz. Hemen bakalım. Heroes 5. Bunu da açalım. hoş açamadım. Arkadaşlar hemen açıyoruz. Kutusundan çıkarttık. Ve Robo Spike elimizde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir Robo Spike yapmışlar. Yürür halde koymuşlar arkadaşlar Robo Spike'ı. Ben beğendim. Yalan değil. Güzel. Arkadaşlar yine böyle çok sert bir plastikten yapmışlar. Ama şu kafasındaki biraz esniyor. Tabii çok oynasam kırılır mı bilmiyorum çok oynamayayım. Arkadaşlar Robo Spike'da böyle. Bu ayakta duruyor mu? Evet bu da ayakta duruyor. Gayet güzel. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu durmuyor, bunu elimle tutacağım. Bu ilk seri arkadaşlar, bu Heroes serisinden ilk seri. Bunlar 5. seri, Robo Spike ve Mecha Bu arkadaşlar. Güzel, şöyle kolunu falan her yerine ayrıntılı inceleyeyim arkadaşlar. Siz de görün, yakından göstereyim ben size. Mecha buyu böyle yapmışlar. Robo Spike'ı da böyle yapmışlar arkadaşlar. Elleri, ayakları, işte kafasındaki falan. Böyle detaylı bir inceleme yapalım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde gösterelim. Tot içini de göstereyim hatta size. <gülüyor> şimdi... Evet burası daha yumuşak, güzel yapmışlar. Şöyle tepesini de göstereyim arkadaşlar. Bir şey diyor, biraz da böyle bir yüklendirip böyle bir yosun Aynen şurasında böyle yosun mosun koymamış iyi olur. Neyse güzel. Arkadaşlar şimdi geldik Heroes 5'in son kutusuna. Bunun içinden ne çıkacak acaba merak ediyorum. Hemen gösterelim Tik Arkadaşlar Tik çıktı Evet biraz mavi olması gerekiyordu ama Siyah olmuş <gülüyor> Güzel Hemen Tik'i de açalım arkadaşlar evet, Biraz renk konulmasında ee, Şöyle Ama yine de karakterin şeklini ama şemali benzetmişler Şöyle açalım arkadaşlar Heroes 5 serisini de Size göstermiş olalım Brawl Stars oyuncağının Hatta En güzel oyuncak bence bunlar Arkadaşlar kartlarda güzel bunlar da güzel bu videonun eğer çok beğenirseniz kartlar gibi ilgi görürse bu videodaki bu videodan sonra diğer karakterleri de alıp size göstermeye çalışırım ama önce like atmanız gerekiyor ve kanalıma abone olmanız gerekiyor hemen açıyoruz şöyle açtık arkadaşlar biraz bant yırttı ama olsun şimdi bunu da kutusunun içinden çıkartalım ve tik Tik de elimizde arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Ben beğendim. Biraz boyaları falan taşırmışlar ama çok tatlı ve çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Bu ayakta Kesin duracağını zannetmiyorum. Keşke gri daha açık, Yok, bu gri durmuyor zaten. Yani. Neyse. Arkadaşlar, aynen biraz tombiş yapmışlar. Zayıf göstermek için siyah giyinmişler galiba. <gülüyor> evet arkadaşlar, tik bu şekilde. Şöyle göstereyim ben. İşte yakından görün arkadaşlar iki de böyle yapmışlar Hero's 5 serisinde. Diğer karakterleri de incelememizi istiyorsanız yorumlara belirtin arkadaşlar. En çok incelenmesini istediğiniz karakteri de yorumlarda yazabilirsiniz. Sizlerden istediğim bolca like atmanız arkadaşlar. Bunlar bize biraz zor ulaştı çünkü. Evet arkadaşlar. Tiki de böyle göstermiş olduk. Kolları esnek arkadaşlar. Yani böyle çok sert değil. Hani böyle dokununca kırılacak bir plastik değil. Kaliteli bir plastik. Bakayım. Yok öyle kötü bir plastik kokusu falan da yok arkadaşlar. Tiki de böyle göstermiş olalım sizlere. Evet arkadaşlar en çok hangi karakteri beğendiniz yorumlara belirtin. 8 bit ilk serisi onu söyleyeyim. Tik, tik de ayakta durmuyor ama artık bir şekilde iple falan asarsınız belki. Evet Porsuk abla sen en çok hangi karakteri beğendin bu karakterler üzerinden? En çok hangisini benzettin mi beğendin mi? Beğendin veya benzettin. Hangisini çok beğendim. Ben şunu çok benzetdim. Tamam, en, en çok, çok benzeyen bu. Robo Spike. Buna en çok evet. benzetmiş. Ama tikin de tipine ayır. Tikin tipi, tipini çok benzetmişler. Evet. Yani birebir benzetmişler tipini. Rengi olmamış sadece. Ama yine de güzel. Acaba böyle siyah renkli tik var mıydı ki hiç? Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Siyah renkli tik varsa yorumlara yazın. Ben hatırlamıyorum niye. bir Peki sizce en çok hangisini beğendiniz? Hadi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Brawl Stars oyuncaklarında sizler için incelemiş olalım. Boyu ben çok detaylı yapmışlar yani zaten. çok Evet, yani. boyu da çok detaylı. Aynen. Yani hepsinin bir özelliği var. Güzel Mesela, yapmışlar arkadaşlar. Ben cidden ben hani boyut kadar... Her şeyi düşünmüşler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Boyutu hiç de öyle küçük falan değil. Yani baya yeterli o yüzden bir boyu Her şeyi şey yapmışlar, düşünmüşler. Aynen. Evet arkadaşlar. Brawl Stars'ın Heroes 5. Brawl Stars Heroes 5 oyuncağını sizler için incelemiş bulunmaktayız. Bunu da buradan gösterelim. Karakterlerimiz bunlar. Kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize... Çok iyi bakın. Bay bay.